Diyorum ki keşke filmde gördüğünüz anlatıcı kadınlar da burada olsalardı da neler söylemek istediğimizi onlardan söyleyebiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Ben de toplumu uğramış olduğu şiddet ayrımcılığa karşı sıfır ayrımcılık diyorum. Bu ödül için de teşekkür ediyorum.